2008'deki bir yerleştirme sınavının birinci sorusunun son kısmını çözüyoruz. Soruyu tekrar edeyim. R bölgesi küçük bir gölün yüzeyinin modelidir. R'nin y ekseninden x uzaklıktaki her noktasında suyun derinliği h(x) eşittir 3 eksi x fonksiyonu ile belirlenmiştir. Göldeki suyun hacmini bulunuz. Burada gölün yüzeyini çizmiştik ve derinliği çizmeye çalışıyordum x sıfıra eşit olduğunda gölün derinliği 3 metredir diyebiliriz. Ve x 2 olduğunda gölün derinliği 1 metre. Hacmi bulurken de aynı şekilde düşünmeliyiz. Gölün herhangi bir noktasındaki kesit neye benzer? Bakalım. Şöyle bir kesit alalım. Gölün yüzeyindeki yükseklik bu iki fonksiyon arasındaki fark olacak. Üstteki fonksiyonun sinüs px, alttaki fonksiyonun da x küp eksi 4x olduğunu biliyoruz. Şu kesti çizmeye çalışayım şimdi. Kestin yüzeyindeki n'in bu fonksiyon eksi şu fonksiyon olduğunu biliyoruz. Öyle değil mi? Aynı kesit n, bu fonksiyon eksi şu fonksiyon olacak. Sinüs x eksi x küp eksi 4x. Peki, buradaki yükseklik neye eşit? Bu da belirtilmiş. Yükseklik veya gölün derinliği eşittir 3 eksi x. Yani bu 3 eksi x olacak. Dolayısıyla gölün kestirini alanı eşittir sinüs pi x eksi x küp eksi 4 x çarpı gölün derinliği olacak. Yüzeyeni çarpı derinlik. Yani bu çarpı 3 eksi x. Her kesitin alanını böyle ifade ederiz ama biz tüm gölün hacmini istiyoruz. Göldeki bu ince dilimlerin hepsinin hacimlerini alırız. Yani her kesitin alanını çok küçük bir genişlikle çarparız ve ince bir dilim buluruz. Yani bunu dx ile çarparız ve integral alırız. x eşittir 0'dan x eşittir 2'ye bu ince dilimleri toplarız. Böyle yapalım, x eşittir 0'dan x eşittir 2'ye integral alıyoruz, bu yine zor bir integral, Kısmi integral biliyorsanız yapabilirsiniz ama biraz karışık olabilir. Bu sınavdaki 3 soru için sadece 45 dakikanız olduğunu düşünürsek, burada hesap makinesi kullanmanızı istediklerini varsayıyorum, o yüzden integralin değerini hesap makinesiyle bulalım. Bakalım, hesap makinemizde c kısmının cevabı zaten var. Bir önce yazdıklarımıza ulaşabiliriz. C kısmı ile D kısmı arasındaki tek fark, C kısmında bu ifadenin karesini almış olmamız. Şimdi karesini istemiyoruz, 3 eksi x ile çarpmak istiyoruz. Bunu yazalım. Kareyi silelim, artık kare almıyoruz. Bastığım tuşları görmenizi istiyorum. 3 eksi x'i de ifadeye yerleştirelim. Şimdi kontrol ediyoruz. Sinüs pi eksi x küp artı 4x, evet bu şununla aynı, çarpı 3 eksi x. x'e göre integral alıyoruz ve integrali x eşittir sıfırdan x eşittir 2'ye alıyoruz. Evet, Enter tuşuna basalım. Hesaplıyor. Cevap 8,37. 8,37. Bence bu mantıklı bir cevap. Gölün hacmi 8,37. Umarım bu çözümü faydalı buldunuz. Her gün bu sorulardan birkaç tane çözmeye çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.